Ben Inolt'tan herkese selamlar arkadaşlar, ben Cankan. Half-Life serisinin olduğumuz yerden devam ediyoruz. Uzun bir süre e, olmuş olabilir. Özür dilerim herkesten seriyi takip eden. E, biraz... E, tam da adliysi <gülüyor> Evet, vodka güzel bir şey. <gülüyor> Oh, Aa, duvarda şey bıraktıyız. Ee, oh, bayağı bir şişeyi gördüğünüz gibi şey updatelediler. Ben de oynamıyorum hemen. devam edeyim diyeceğim şey. Kusura kısa bakmayın. Tekrardan birkaç sorun yaşadım tekniksel. Ee, şu anda düzeldi. Her şey iyi durumda. Ee, o zaman serimize kaldığımız yerden devam edelim. Update getirdiler arkadaşlar. Bakın suyun iç, şişenin içini görebiliyorsunuzdur umarım. Umarım kayıtta da bir e, sorun yoktur. Şöyle bir şey sallanıyor. Öyle ama ve kırdığınızda su çıkıyor artık ve çıkıyor muydu hatırlamıyorum ama Tabii, Vodka şişelerinin sallanması, içindeki suyun sallanması gayet güzel bir şey Tabi biraz fazla vodka ve böcekler Hoş olmayan böcekler Buradan gidiş Hadi ha artık Alex ağzını kapabiliyor şöyle bakın Onu fark ettim size anlatırken oyunu Evet, tekrar boşamamanın verdiği hissi unutmuşum, buradan mı gelmiştik? Çok uzun zaman oldu son bölüm oynamıyordum. Nereden nasıl geldim ben buraya? Şunun üstüne at diyorum. Ugh unuttum. Evet, siyahlarımız burada. Bayağı uzun ol bir, bir bir ay olmuştur ya. Çok, çok uzun zaman oldu. Heh, şöyle. Tam anımı söylerim yavaşça. Bunlar ne? Whoa! ...elimi kapmaya çalışan garip şeyler. Resim. Bir şey unutmadıysam o da resim. Resim değil, resim. <gülüyor> hey! Hop. Geç bakalım. Baya spor atan şeyler. Hmm, vesaire. Burada... Kuleva Access on diyor. Sadece e, bu access'te buna giriş yapabiliyormuş buraya ama ölmüş bayağı abim ya. Hey. İyi misin? Tuf. Oh. E, bunun içinden geçersem canım gidecek gibi hissediyorum. Böyle ağzımı kapamas şey deneyeyim buradan başla. Evet, işte her türlü canım. Böyle ağzımı kapatın. falan. <gülüyor> diyor ya. Merhaba Dil. Gömleleri. Kısma <gülüyor> Evet, gizli silah neyse Alex neyse iyi olur buna. Oh. Kapıyı açabiliyorum. At bakalım. Aa. Ya biliyordum bunu yapacağını senin. Seni niye aşağı gidiyordum. ben aşağı şöyle. <gülüyor> hep böyle yapıyorsun. Yaratık. Ben buradan geçeyim şöyle. Geçemez miyim ya niye geçemiyorum? <gülüyor> ha geçtim işte eğilince. Bakalım neler var. Bir adet. headcrab, resim, Dostumuz. Süpürgeyi de Gale... alabiliyor muyum? Allah'a Al aldım. Açıl. Açıl. Ya o lan ben meyliyordum. Ya teleportlansam o oh, süper. Buna kafasına geçiririm vallahi gelen. <gülüyor> Aa Net. Evet. Hopa. Sanırım buralarda aradığım bir şey bulabileceğimi sanmıyorum. Hmm, resim. O zaman. Evet, gitmeye çalıştığımız yer burası arkadaşlar. İnternet. Alex. Oh, there you are. There you are. There's no straight shot to the vault. I'm head inside, find a way out. bir onu bulacağım dedi. Çekil bakalım sen derken. Of, aç. <gülüyor> Dostum. <gülüyor> kim ne konuşuyor kim? Kim kim ne konuşuyor? <gülüyor> Alex, never gonna believe. This. Oh, Raz? Ne oldu? Yanamayacaksın dedi gitti Raz. seni duyamadık. Leylim. Baba. There're için daha iyi olur. Kim konuşuyor? Onu Onur Kırıcı. Kim ne yormuş hocam? Bir bakalım bizde Çıkabiliyor mu? Evet fark ettim <gülüyor> Yeah you sure do You uh, you don't have to have a gun on you do you? <gülüyor> on. Man. You know, I thought we had an agreement you keep your tongue to yourself and I don't shoot you in it Uh <gülüyor> Yeah look at that It's Durdur a... nice <gülüyor> dur, kurtaracağım kurtaracağım dur <gülüyor> Last year. Thanks. No hello. What the hell was that? Jeff. Jeff. Oh don't worry. You can't see. Here's just fine though. Got to hear like Mozart. Who? All right. Now let me help you out. Right, see on the other side, Kynor. And keep your voice down. Come on. <gülüyor> İlginç Bir NPC ile karşılaşmamızı beklemiyordum Resmini kaçırır mı öyle gidip Hop ver bakalım Şöyle çekelim de <gülüyor> Hop Niye tırmanamıyorum Şöyle daha, daha büyük adımlarla tırmanıyım aslında. Oba Evet arkadaşlar. Küçük bir saklık oldu. Devam ediyoruz. Şunu izle. Oh. Ee, bu insan değil kanka. <gülüyor> Ee, çok güzel. Şuraya mı? Hop. Geç. Uh o -oh. Onun yanına düşmeyelim. <gülüyor> şöyle gideyim. Heh. Tamam oradan geçeriz. Ama önce kanka sen şöyle git. <gülüyor> Sese olumlu şeyler, sese, sese tepki veren şeylerden dıkdık yani artık. <gülüyor> Last of us, koymuşsunuz Half-Life'a, ayıp. O ne lan? Şu, şu, şu, değil, şu, Hop. Ayıcık, ayıcık, evet ayıcık, çok ayıcık Canka. Bakayım bu ne? Vodka. Tamam, bunu ben fırlatırsam... Git o tarafa. Hey, hey, those things are nasty. You gotta cover your mouth. Got it, thanks. Hey, I, I almost forgot. What's your name? Alex Vance. Hey Alex, I'm Larry. Nice to meet you. Sen niye etkilemiyor? Adam insan değil. Kapatıyor mu ağzını? Yine bir şey fark etmiyor. Neyse. Ah hayır, orada loot kaldı asla. Şeylerden bize çok ihtiyacımız var bunu biliyorsunuz. Biz bir bot şişesiyle gezelim de ne olur ne olmaz. Fırlatıyorum bir sürü. O, oh. <gülüyor> hemen. Ya bu işe yaramıyor bu? <gülüyor> tamam ağzım kapalı. Öksürüyor. Ha, bu yine yeşil oluyor. Maalesef öksürmüyorsun öyle oldu mu anladım. <gülüyor> Şöyle kalsın. <gülüyor> Heh. Tamam. Aa, yaratıktan kaçarken bir de öksürmeyeceğiz değil mi şimdi? Aha, açtım kapıyı şöyle. Şöyle. Öksürmüyorum. Kıpattım ağzımı. Abi iyi misin? Herkes ölmüş burada. Bu kadar şey varsa ben kesin bunlardan fırlatmam gerekecek bobo. Ee, şöyle eğilmişken açayım hepsini. Ayy, ananı, <gülüyor> ay ananı avradını. Bak kapat abi. Kapat. Bunu nasıl sökebilirim sizce? Artık evet, ateş ettik. Eğer bir canavar var size sayalım zaten yerimi biliyor. Çok şişe var yalnız. Burada hiçbir içim utvardı olunabilir. E tamam buradan nereye gideceğim ben? Aa, kaçırdığım bir şey var mı acaba? Ben bir şey görmedim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> abi Jeff nerede ki? Ben Jeff'in yanın nasıl nereden nereye gideceğim onu bilmiyorum ki abi. Jeff öksürdüğünü duyuyor diyorlar. Jeff'in beni bulabileceğini bile sanmıyorum ben şu anda. Aaa. Aa. Hoppa. Gidiyor. <Gülüyor> Allah'ım. dıre. <gülüyor> Abi Jeff, ne olur git. Nasıl fırlatayım? Kafasına gelir mi? Gelme kafana. O da fındık. alsam? Tamam. Bakma bana doğru. Uh O o tarafa gitti. O tarafa Bu kadar uzun benim. Bak oldu oyunda. Abi niye boyum uzun? <gülüyor> de, boya yerlerimle oynamıştı ancak şu anda tekrar düzelttim biraz o yüzden hızlı geçtim o kısmı. Tekrar tekrar izletmeyim size diye. Böyle saçma sapan şeyler yaşıyorum şu an Alex'i de anlamıyorum. Oh. İki kere. Oh. Buralarda teleport kullanabilirim arkadaşlar. Şöyle git bakalım. Pislik. Jeff. Bu tarafa abi. Aynen. Şöyle sesi çıkartalım. Üstünü alalım. Oooo oh, biri... Evet. Şimdi Jeff. Git bakalım. Oooo oh, bana gelme, bana gelme, bana gelme. Bana gelme. O tarafa gideceğiz. Hayır. Uh Oooo. -oh. Nasıl geçicem burayı ben? Ya Çok korkutucu Git Ben dışarı fırlatı tutuyorum Git O tarafa git Allah'ım Ne yapcam ben? Son iki şişem Git o tarafa Bu tarafa Gel lan Ah. Gel be. Ay, arkadaşlar kaç bölümdür Alex VR çekiyorum sizlerle birlikte. İlk defa bu bölüm kadar e, bağlı bir bölümle karşı karşıyayım ya. Kaçı, üçüncü kere kayıda başladım. E, kusura bakmayın artık. Devam edelim şu şeye nasıl geçeceğimi az çok anlamış olabilirim gel bakalım geçelim ふ Negative git git git nasıl Never <gülüyor> כoung Ayy, oğlan bir de bunu hızlı hızlı yapmaya çalışalım. İmkanı var mı ya şu an? Off. Ayy. Sonunda ya. İyi geçtik. Gel bakalım, bakalım. Abi bir sen sen Ne? Gel Ya. Ciddi bu iş ya? Bir yerde kalsın e ne olacak şimdi? Şuraya sigortayla mı şimdi? Yani? Ey Allah'ım ya! Bir de bununla uğraş şimdi yok artık oraya mı gidecek gerçekten mi oyun ya hayır ya başka bir yol olmalı ya abi gerçekten başka bir yol yok onu Jeff'i odadan çıkartıp bir daha gireceğiz nereye gidiyoruz hiçbir şey. yok Jeff'i odadan çıkarmamız gerekecek arkadaşlar harika Alexi, harika <gülüyor> Kendisi onu odaya kapatlamasın, hiç mi memnun değil doğal olarak. Kalk. İt. Oh, bir de kapıyı da kırdı öküz herif. Nereden geldi şimdi bu buraya? Devam etti. Et, et, et, et. Devam et. Et, et, et, et. Ow. hayır. Var. Gel gel gel gel gel gel. He? Ah, çok güzel oldu. Arkadaşlar. Ay, ay yedi beni. Ya. Çekil odan Cev. Tamam. Hayır Ama oh, gelemiyorsun buraya. ibar eğilmeni tasarlamamışlar ya pislik. <gülüyor> Çok kötü arkadaşlar Ee, çalışıyor mu şimdi? Anlamadım. Ne yapacağım? Gidiyor böyle. Ha. Geldim elektrik. Için. Geldim. Efendim? Abi aynı hasarçılıkları. Şey. Abi Cephteyle'nı sersen bekledik Ne yapacağım? Ne yapıyorsun? Abi Geri geldim arkadaşlar. Aa. Aa, ne yapıcam deniyom. Abi nereye yönlendirebilirsin cepı? Çok yaklaşırsam fark eder sanırım. Oraya bir şey atsam? Ama hemen tutmaya başlıyor bu ya. Ne yapacağım? Evet arkadaşlar. Böyle bir şey ne yapabilirim Hiçbir fikrim yok. Elektriği kesemiyorum. Okutunun altından geçemiyorum. ve basarsam bu şey beni yiyor daha önce dövdik bişey atsam ses bakmıyor ateş edersen ne olur? ona bile bakmadı o zaman <gülüyor> <gülüyor> Ay yapamadım yattım galiba Ay çok korkucu arkadaş hemen bizi çakar bu fazla boyu Eyvah eyvah Ne oluyor Aman Aman Aman Abbo etle ben aldım abi. Dioma ben. Chef de bize geliyor. Bizi seviye yeterince. Chef de bizi çok seviyor. İlerleyelim abi. Hadi görüşürüz ef. Kendine iyi bak. Ananı avradını senin ben. Ayy Kapat kapıyı geliyor Kapat kapıyı Züpeh <gülüyor> krep bir saniye git ya şu an senden daha bir iflat edeyim elinden bana <gülüyor> Oh oh çıkart sesleri geliyor hey. Eyvah niye boynu korku gibi yaptınız? Ayipsel, ayıp, ne zaman bu kadar korkunç oldu? Hı. Ses çıkarmadan tamam lazım. Hop, hop, git, git, git, git, git. El. geç. Bu aralıktan geçemem. Şuradan gidelim Hı. Eyle, eyle, eyle, eyle, eyle, eyle. O, o, nasıl duruş abi? Elini düzelt bari. Teko. Baktım. O ne lan? bu? Alex. Hey Alex. Oh, there you are. Can you hear me? <gülüyor> More or less, we're breaking up. I think you're still in the distillery. I made a friend name, Jeff. Well, that's great. We take all the help we can. Yeah, we're not really Listen, there should be a big tunnel plug in the floor there somewhere. That's be the tunnel out of here. Correct. You get it open. I'll figure out where it leads. Ay, üstüne iş. Şimdi üç tane şeyi nasıl arayacağım isterseniz Jeff'le birlikte tekrar ediyorum. Jeff'le birlikte. Aracığım durumumuzda hiç iyi değil. Bunun kapıları gördüm. Of Jeff of. Her yerde sen mi varsın abi? Bir kere rahat bırakmayacağım beni. Şunu da ver lan. O bir yandan sonra resimini de bıraktım arama ya. Canımı kurtar düşününce. <gülüyor> evet. Hop. Benden uzak dur. Tam bunu çevirmeye başlarsak cep anırmaya başlar ama biliyorsunuz değil mi? Nasıl yapalım? Cef yakın. Adresinde evet, sıkışmış halde. Evet. resim... Ah ah. Bana da ver bana. Buraya mı takmam gerekiyor? Ben orada kal bakalım. Orada kal orada. Buraya takamıyorum. Nereye takacağım ki bana? Takarım madem bana yine takabilirim. Bana yine takarım. <Gülüyor> ne? <Gülüyor> Git lan. Nereye bak? Hemen tamam, bir tane bulun bir şey. Hop. <Gülüyor> Arkadaşlar konuşmam mümkün değil. Konuşmaya çalışıyorum bir yandan sizde de ama oyun o kadar gergin mi şu anda? Yani şöyle bir şey bir yerde o da bir yerde şunlar. O ne kadar işe yarar biliyor musun? O oh yes. Evet. Şedim sonunda. İri Alacağım birkaç şarjleri de alayım. Şu vanayı da alalım şuradan. Hadi biz gidiyoruz Jeff. Benim burayla Jeffciğim işim bir Evet Jeff'in deliği sanırım. Öküz Jeff kapıyı mı kırdın? Bundan da orada da resim var. <gülüyor> Sıçayım öyle resme. Evet. Oraya git bakalım sen. Ya abi ben bunu nasıl takacağım bu buraya? Buranın değil muhtemelen. Hani Şunu falan mı yönünü değiştireceğim ya? Bir şey de yapamıyorum ki. Allah Allah Hay ben senin Jeff gibi git starıma Çok güzel, Jeff uğraşıyorken Güzel bir şişe deposuna düşmek çok güzel ama bir sıkıntımız var Ben Jeff'ten çok sıkıldım ya Hoppa Elinde? Benden nefret ediyorum cebbi. Evet abi ben nefret ediyorum. Peki. Bunu aldım. Bir tanesini al bakalım. Koyduk. Şimdi. Bu ne işime yarayacak bana sanırım? Gerçekten bir işime yaramayacak ya. Mal gibi taşıyormuş gibi hissetmeye başladım. Ayrıca şu ağzımın şeyi de çıkarmayacağım arkadaşlar belirli bir süre boyunca. Çünkü iş yapıyor. Jeff'e karşı ağzını tutmaktan yonuldum. Onun yerine gaz maskesi daha iyi bir çözüm. Neyse, kalsın şurada şu. Eee, bit oraya gideceğiz ya. Yok. Ben orada bir şey başaramadım bu bana arkadaşlar. Onu halledeceğim. Ama önce burada ne varmış ona bakalım. Öndüreyim mi bunu? Nasıl olacak? Bitsin aynı anda. Yok. Önce bu. Heh. Olmuyor. Şöyle çekip... Dönmüyor. Sen o zaman önce. Lan bu şey, neyse, nasıl bir şey, her şey kitli. E, e, e. Buton falan. Filan. Galiba bunun için önce gücü açmam gerekiyor. Evet. Abi ben orada işim daha bitmedi ya. Ay hate you jack dedin de, şey daha bitmedi orada işimiz kızım diyeyim. Biri Tek tırmanıyorum ha O ne lan Birinin eli kabuğu girmiş kombayının teki Neyse, İyi olmuş Ezgi düşleri açmadan biz orayla uğraş açılmayacak kitli gözükecek orası o zaman Burayı bitirmeden nereye gidiyoruz? Fucking Jack Geri giriyorum Jack, özledim mi? Hıhı, -hı, bir tane buldum. Ah. Tükür gele. Ağzına sıçayım senin gibi. Abi niye bugün her şey beni bozuyor bu oyunda? Ee... Peki buraya ne yapacağız sizce? Ha, bakın bu şey takılmıyor buraya. Ee, ne yapmamıştı ki? Şey mi yapmam lazım acaba? A şu şey Aralık'tan falan mı almak lazım? <gülüyor> Çok iyi. <gülüyor> ee, elimde bir vana var kullanamadım. Yeri kaçırıyorum muhtemelen. Yani. Neyse bu vanayı buraya bıraktım elimde ağırlık yapıyor çünkü. Jeff, senin için bir tahta koydum oraya. Yavaşça. Yavaşça ver onu. Bakın yavaşça. Hoppa. Tamam. Git o tarafa. Asıl mevzu burayı çözmek ya. Son bir tane. Şeyi nasıl alırım acaba? Onu. Buraya geliyorum değil mi lan? Aman aman aman aman. Aman aman aman aman. Report kullanacağım burada arkadaşlar çünkü çok korkuyorum. Vana vana vana vana vana. iyi nereye koyabiliriz? Kesin körüm bu arada. Hani küfür ediyor da olabilirsiniz şu anda ama gerçekten göremiyorum birşeyi. Oyunda çok karanlıklı olduğundan olabilir. Ee... Bu şey yüzünden vanayı koyamıyorsunuz. Vanayı zaten burada aldım. İhtiyacım olan şey ise şu. O şeyi alabilmem için nereye başvurmak lazım? Şöyle bakalım bir etrafına. Neler var? Shotgun mermisi falan filan var. Ayh. Vanayı bir daha deneyelim lan. Bak falan mı yapıyor oluyor acaba anlamadım. Vanay. Jeff, Vana, Vana. Jeff, Vana'yı nereye attım abi ben? Az önce dedim, buradan alırım ben bunu dedim. Ama Vana kayboldu. Sen o Vana'yı taşı, taşı, taşı, ihtiyacım olsa buradan alırım de Vana oradan kaybolsun abi, Burada. burda. Jeff, basmış kesin. Sen beni takip edince. Jeff? Aa, bak. Tamam, benim de yanımdan geçmedi yani. Bunun buraya takılması gerek. Şöyle... Yapsak. Yerim olanı aldım abi. Hadi gidiyorum ben. Kendine iyi bak Jeff. Çözdüm. Ee, aslında basit değilmiş ama. Aa, arkadaşlar gidiyoruz buradan. Fakir Jeff. Al bunları. That's it. Bu? Allah Allah Nasıl bu kadar? Oldu mu şimdi? E, Dersit dedin abi. Allah Allah Allah Allah. Ne oluyor ya? Yine neyi kaçırıyorum? <gülüyor> he? Bu kadar diyor ha? de. Tamam. Şimdi tam oldu. Var da gözünden kaç. İşte başlıyoruz evet, artık. Gerçekten headcrap, listen ver abi. her gözünü seveyim, gideyim buralardan bıktım. Ne yapıyorum şimdi? Açıyorum elektriği. Ver elektriği abi. Ne? oluyor Ne? Ne? Şey... Ne? <gülüyor> Ya dur Jeff Jeff dur Oh Ne yapıyorsun Jeff? Oh Jeff sıç ağzına Jeff Sıç ağzına Jeff ben bu kadar uğraşıyım senin yüzünden Sıç abi Sıç abi Abi Jeff'e nasıl bir çözüm bulabilirim? Tamam buraya atalım Cef Gel buraya Gel lan buraya Sana diyorum Sana diyorum lan Sana diyorum Gel bana bak Buraya bak Buraya bak Gel buraya Yeter artık senden bıktım Gel şuraya Gel şuraya Yeter ya Aç şunu da. Hani kadarla. Uh. <gülüyor> İstediğin kadar tutabilirsin canım. kadar tutabilirsin artık yeah, canım. <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Bu düş kaynağı da. Tamam. Evet. Tamam. Hadi. Ne mi edeceğiz şimdi? Kafir vallahi gelirse ağzını açır. Great. Also, little heads up. I think the tunnel is full of ant lions. Just in case I cut out permanently. Ant lions. Ant lions. Ant lions. Yeah, You know, aliens with stabby legs? Oh yes. uh, and very small, like ants. No. I like tiny little lions. No, that's not them. These ones are pretty dangerous. Right. Uh, well whatever they are they're down that tunnel. bu chapter'da muhtemelen arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük e, Jeff macerasından sonra bitireceğim. Burada bir dahaki benim antisyonlar ile Umarım eğlenmişsinizdir. Ben çok korktuğum için çok konuşamadım. Kusura bakmayın ama ben de çok korktum. <gülüyor> İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.